Üç Alta herkese merhaba ben Emrah Çelik. Bugünkü konumuz ön takım süspansiyon sistemi. Her zaman ihmal edilen ama hayati öneme sahip olan bir konu. Konu olan aracımız BMW E36 kasa. Müşterimizin şikayeti ön taraftan sesler geliyordu. Seslerin kaynağı nedir diye sordu. Life kaldırdık ve gördük ki rotillerde aşırı derecede boşluk var. Rotiller neredeyse çıkmak üzere. Özellikle şunu belirtmek istiyorum. Bir arabanın süspansiyonunu oluşturan, parçaları tutan bir tane civata dahi çıksa bu aracın kontrolünün kaybetmesi için bir nedendir. O yüzden özellikle yüksek hızlarda süspansiyon bileşenleri çok önemli. Çünkü günümüz teknolojisindeki, teknolojisindeki araçlar ortalama olarak 200-200 kilometre bandında hız sınırlarında sahipler. Doğal olarak da otoban koşullarında bu araçlar 150'nin altına düşmüyorlar. Yani 150 ile giderken süspansiyon elemanlarından bir tanesinin yerinden çıkması isteyeceğimiz bir durum değil. Hem sizin hayatınız hem başkalarının hayatı için risk arz ediyor. O yüzden doğal rutin olarak süspansiyon kontrollerinizi yaptırtın. Son dakikaya kadar beklemeyin. O yüzden süspansiyon ve fren aksamı çok önemli konu. Yine başka bir videoda görüşmek üzere. Herkese iyi günler.